Every single day. Güzel mi? Hmm, çok şişmanım ya. Dönem hadi diyeyim. ben ya göremiyorum gözlükle. Göremiyor musun? Göremiyorum. Ben de gözlü mü görüyorum hafif. Ben de gözlü mü peküm. Peki dört göz yan yana. Neyse içime böyle kent eder geçebilmiş çok güzel. Tamam. Bu da böyle de demiş mi. Daha bilgisayarıma bunu türlü geliyor, anca geliyor. Kedip otomazı da yakalım mı? Bakayım canım. Biraz yakalım. Biraz ışık veririz. Otomazı da yakalım. Pateşik güzel ya. Güzel değil mi? Aydınlık mı yani? Telefonun ekranına bakınca. Aydınlık mı? Aynen çok güzel oldu böyle. Böyle de çok aydınlık oldu ya. Güzel mi oldu sence? Evet. Eee? Yatak geçiyorlar <gülüyor> Yatak gözüküyor Kadına, Şu tarafa kevirtir botu Yatak gözüküyor Tamamdır Başlıyoruz Otur Merhaba arkadaşlar Bugün yanımda annem var Ve anneler günü özel bir video ile karşınızdayım Hayır. bugünkü videomda annemin Gençlik fotoğraflarına bakacağız Arkadaşlar ilk resmimizle Başlıyoruz Gitme, düşme, gelme, gitme, gitme. Dur. Ahtaladık mı sence? Evet. Tamam. Şimdi eşleşmemiş bu arkadaşlar. Yükleniyor. Bakalım ne çıkacak? <gülüyor> Çok heyecanlanıyorum. Çok heyecanlanıyorum arkadaşlar ya. Çok güzel olayım Ayça. Sen her an ne biliyorsun bebeğim. Aynen. Arkadaşlar ilk resmimiz. Bence nereye koyalım o resmi? Anne biraz kayarmış sen. Oda da çok uşak oldu. Bir onun elinde. Ah, şöyle daha güzel oldu. Evet. Resmimiz şurada duracak arkadaşlar. Annem benim gençken Almanya'ya gittim. Kaç yaşına gittin? Ben 14 yaşında gittim. 14 yaşında gitmiş. Bu da 61 yılında ve bu da Almanya'da çekilen bir fotoğraf. Evlendikten sonra gittiğimde 21 yaşımda evlenmiştim işte. Büro'nun önünde. Bu arada bizim mikrofonumuz falan yok arkadaşlar. Yani biz o yüzden sesimiz biraz böyürerek konuşmaya çalışıyoruz. Umarım sorun almıyordur. Diğer fotoğrafımızı arkadaşlar... Bu da Almanya'da. Bu aynısı mı? Hayır. O girerken çıktıktan sonra. Ha biri girerkenmiş diğeri çıktıktan sonra. <gülüyor> Kıdım öncesi olsaydın ya bana. Ya kesin aynı gibi şey yaptım ben öyle görünce. Yani sonuçta bu şekilde arkadaşlar. İkisini koydum şöyle. Neden çekiyorsun fotoğrafı çekme falan. Ha Niye çekiyorsun çekme falan diyormuş. Çok sesle konuş ki duysunlar. Ben bağırıyorsun ben. <gülüyor> Aynen arkadaşlar bu şekilde diğer resmimiz. Evet üçüncü resmimiz. Wow anneciğim. Bu da 19 yaşında. 19 yaşında. Yani Benden bir yaş falan küçükmüş. Ya var ya annem ya. Gençlik gibisi yok vallahi. Burada. Ne yapmayı düşünüyordun yani işte güzel çıkıyorum ne bileyim fotojenik olayım falan diye mi düşünüyordun? Yani zaten fotojenik <gülüyor> Peki tamam Fotojenik annem bende sana çekmişim Severdim fotoğraf çektiğini Severdim yani Diğer resmemiş bu en sevdiğim resmi annemin ya Baya bebek gibi falan çıkmış böyle saçı simsiyem yüzü ben biraz Benim yaşımdaymış Baya güzel şey üstümdeki yeleği de kendim ördüm bu Vay! Wow. E, hey Çok duydum. becerikli ve meraklı bir anneciğim. Ee, kazada kendim ördüm beyaz kazağı. O üstümdeki. Gösterdim peki bir sana yardım etti mi? Hayır hayır. Kendim biliyordum yani ör görmesin. Meraklı. Diğer resmimiz. Nasıl bulanık ama? Bu blok gibi bir yer mi? Emlak. Eşim emlak bu. İlk eşimin emlak bürosu. Finansiye rok. Finansiye yokmuş. Ayıp. Biz de önceden tık. bu kadar eski miydi? Hayır. Eski değil de. Hayır içimlerini geçirmeyin. Buralarız. Kırpacağım. İçimlerini geçirmeyelim. Sünüz falan diye. Gene geçirdim. Şöyle. Burada 17-18 <gülüyor> yaşımdaydı. Tamam. Güzel pozlar veriyor. Estetik açıdan falan. Fotojenik çıkmış. Güzel. Peki bu? Şu kırmızı bir bebek hala duruyordu. Kim bilin gitti değil mi? Benim, be, benim bebekken, küçükken birden beri kırmızı bebek duruyordu. Şöyle kalp öyle gitti valla. Barbie bebekler. Aynen. Çok güzel. Bu ne? Ee, Edirne'de. Mola varmıştık. Nereye gitmiştiniz? Edirne'de. Ha, Edirne. Mola varmıştık. Edirne'de. <gülüyor> Dönesli'den Edirne'ye. Türkiye'ye Edirne dönerken miydi yoksa çıkarken miydi Edirne'den? Oleyna'ya gittiniz? Edirne'den dönerken giderken, ben, sen Edirne'den, gidiyorsun. Edirne'den. Ben siz. Neden gidiyorsun? yani. <gülüyor> Peki bu ne sence? Almayda. Aman ya. Seçəndinstar kalma bir Hayır, Jöle. Jöle. Peki tamam. Peki, bu bu. Burada. Bu da bir gibi. Sanki böyle takım gibi bir şey gibi. Sanki kravat eksik mi? Tiket. Alt falan. Sanki yaşlı adam. Bir Filon 45-48 falan. Pek beğenmedi yani. bu kombinimi. Kombinimi beğenmezsin Çünkü moda tasarım okumadım. <gülüyor> ben okudum da yani. Benimkilerim de kimse beğenmiyor. <gülüyor> Neyse ben beğeniyorum. Yeter. Yeterli bence. Benim beğenmem. Peki bunu sen? İçerlerini de geçirmeyelim aşkım. Ay, Ayyım <gülüyor> ağabeyim Peki tamam. Tamam. Peki tamam. <gülüyor> bu? Karı birbirini de çekilmiştim. Meraklı izin dur. Karı. Karabas'ını çok sevardım. Hmm. Benim de kadın var. vardı. Hatırlıyorsun değil mi? Biliyorum biliyorum. Benim Kayısı de kadın altında fotoğrafıydılar. Var. Beş sürü. <gülüyor> diğer resmimiz. Burada Bu da benim 15, de, 15 yaşındaymış. İlk keşirle tanış, tanışmış mıydın? Yani tanışmış ve o, o çekmiş. Benim 5 yaş küçük düşünün ve bence gayet çok tatlı çok şirin çok güzel. Almanya'da değil mi? Almanya'da. Peki. Ya, bu ya burada kaç yaşındaydın? Burada 18 sekiz fal. On sekiz yaşındaymış. Çok güzel canım anacığım. <gülüyor> Peki bu benim bile yemek yerken böyle yemek yerken, yemek fotoğrafım 20 yaşındaydı yok. Yirmi bir yaşındaydım galiba yalan olmasın ama doğum günümde. Benim bile bir şey yerken fotoğrafım yok yani. Ayıp ayıp oruçlu günlerde. Canım o zaman oruçlu <gülüyor> değildi doğum günümüz vardın ne fark eder nekimizden. <gülüyor> bu ha? En sevdiğim resmin. Elb Elbise neki vardı. Elbise nişanlığımda. Hmm. İlk almıştı. ilk keşinin nişanı. ya. yani. Evet. Onun 21 ben... Evet. 20 yaşında. Tamam. yaşında falan. falan. Peki bu arkadaşın orada çekildi. Bu kapalı bu, fotoğrafı. Bunu. Güzel. Güzel. Bu çiçek ya bu bahar gibi ya. Biz nelerin ağaçlarımız vardı. mı mi gülüyordun? Neye girerken Şurada, baharda Peki Bahar ayında Bu İstanbul'da çekildiğimiz Bir Ben İstanbul'daki camiye gidemedim ya Çok pişman olmuştum başım örtmediğime Kıyamda. Çünkü başımda örtü yoktu tamam. Başkasından da istememiştim tamam. Orada. Tamam. Turistler falan vardı Tamam Tamam Peki bu Bu da ki beğendim ya Gömlekli falan da orada. Bu güzel bunu beğendim Evin içinde. Almanya. Bu da Almanya'da. Bu da mı Almanya'da? Evet. Bu da Almanya'da. Eşimi çekmişti. 21 yaşım. Hmm. 20'li yaşımdaydım. Benden bir yaş büyükmüştü. Tamam. Peki bu? Kuaförden çıkınca. Saçını kuaförde mi boyattın? Boyatmıştım. Ama Öğrencim çok iğrenç boyamış. Ama ben böyle mi istemiştim. Hmm. Biraz soruştum daha heveslenmiştim. Eğrenç istemiştim. Şşş. Bu bu en şey sevdiğim. Baharda işirde. İşirde onu çok beğenmişler. Ben de çok beğeniyorum. Bir de bir tane biber resmini daha vardı. Onu koymadım yanında bir tane adam vardı. yani böyle ha. bir şey yapmıştı. sapık Heh. Evet. <gülüyor> tamam evet, tamam okey. Adam sapık mıydı? Sapıktı biraz bizim mahallede. Evet, biraz utanmış. Ustabaşı Ustabaşı. Biraz utanmıştın ya. Yani, onu koymadım çünkü evet. adam falan gülmesin evet. diye. Ustabaşı. <gülüyor> bu şekilde görelis. Bir, bir de bu. bu var. İnanamıyorum. 11 yaşındaki ortaokul birinci sınavda resmi Bunu oh çok ne? beğendim. Bu da, ya şıbaldım tabii. Bunundan ben. Tabi, ben. <gülüyor> <gülüyor> en alttaki birinci ortaokul birinci sınav. Başlamadan önce saçımı kestirmiştim. Hmm. En alttaki bütün gizli şeylerini çıkarttım ben. Bulurum bütün dersinleri bunun. Çok küçüktü o zaman ben ya. 11 yaşımdaydım. inanılmaz vars. Aferin kızıma. <gülüyor> Benim. Canım ya, senin minik ayını bulduğumda çok ağlamıştı hatırlıyor onu musun? Onu ağlamıştı. <gülüyor> ben de onu görünce şok oldum ya. Aynen canım. Ben onun kaybolduğunu falan zannetmiştim. Yok kaybımın, hatta bir tane daha resim vardı. Onu bulamadım. Onda elimde kitap vardı. Böyle baya küçük böyle. Elinde kitap vardı. Peki bu? Çok cici. Ne sen? Kuzeni çekmiş. Gelin annem babam eş geliyor. o şarkı neydi be? Gelinini Çok o şarkı? ikinci evliyimle çektirmiştim. Benimle babamla dendim ya Ondan sonra 5-6 ay körben doğdum. Kaç ay sonra ben doğdum? İşte 9 ay. Ha karnında 9 ay bence bile Karnında 9 ay. Ha 5-6 ay sonra mı doğdum? Ya 5 ay sonra ben mi oldum ya. Yani? Onlar sonra 9 ay bekledik ben mi doğdum. Kaç ay sonra ben oldum da sonra doğdum? 10 falan herhalde. 10 ay. Neredesin bir? Hayır hayır zaten hemen kalmadım ya. <gülüyor> ben aynı gün erken doğmuşum. 9 yani ay 10 gün doğmam gerekiyormuş Sen herkes 9 ay 10 gün doğuyormuş. Hayır, ediyorum. erkek çocukları 9 ay 10 günmüş kız çocukları 9 aymış. Tamam, tam zamanında doğmuşum. Ama nered 26'sında doğacakmışım 1'inde doğmuşum. Onu biliyorum değil mi? Evet 26'sında doğman gerekiyordu. Peki. Diğer değişmemiş. <gülüyor> Neyse İnanamıyorum Ew <gülüyor> yapmış. <gülüyor> Galiba dişini yeni açalımışsın. Bir evet, de dişini fırçalarken fırçalar bir ona da gelecek. Hah. <gülüyor> Çok hızlı konuşuyorum. Evet. Ben küçükken hızlı konuşanları sevmezdim. Ne diyor bu? Ne konuşmaya başladım ya? Bir de bu tenis tam top böyle kafanın ortasına gelmiş. Güzel mi? Gözüme. gözüne işte. Bu var. Yunus. Bu Rize'de. Yunus balı. Rize'de. Değil mi? Boyum çok hızlı çıkmış. Aynı gözüm çıkmış. Rize'de. Oo bayağı hızlı çıkmış. İlkeç bir güzeliydi. Peki. Bak burada dişini fıçanamışın galiba. Elginçin ama bir ya Evinde. Evi böyle miydi? Mutfağı. Amerikan mutfakı. Evet. Amerikan mutfağı. Bu? Bu? Burada anneannenin evinde. Güzel. Wow, bacak şov, bacak şov. <gülüyor> Annemin bacak şovu. <gülüyor> Güzel ama ya beğendim. Peki bu dedim de. Ne şimdi? <gülüyor> Biraz geçiyor. <gülüyor> Peki de mecbur <müzik> <gülüyor> Peki bu bu dedim anne evi demiştin Bu Bizim evde. Peki tamam. Ha böyle, yap. Çok böyle yapmışım. Çok sayılmışım değil mi? 44-45 kilo felandım. Ben de 49 kilo Bir altmış boyum. 49, 45 ben ben 40, boyum. boyum. 49, 45 Ama benim boyum bir altmış dört. Senden bana bir altmış dört Bir altmış. Çekmedim. Hı. Uzamadım. Uzamadım. Bir. bir altmış. Peki bebeğim. Peki bu? Bu feribotta Çanakkale'de. Çanakkale güzelmiş beğendim de ben. Bu poz merkez reyaldi. Ama biraz bozuk gelmiş bak şurada. Hayır o o o model evliydi. Peki. Bu ayna. Ana annem rahmetli orada şeydi. Sen bu aynayı hatırlarsın. Hatırlıyorum biliyorum. Tırılmıştık, top atmıştınız da. Salih Çok yaramazdık ya. Hatta bir defasında alışamadım vücuduma. Merhaba. Güle güle arkadaşlar bu videoyu A8, tamam. Nisan, Nisan evet. A8 Nisan 2021'de çekiyoruz ve Mayıs'ın 9'u anneler günü, 9 Mayıs anneler günü diyebiliyorum, öyle ben de onayla onaylayacaksın çünkü Tamam herhalde. Ben araştırdım ve 9 Mayıs anneler günü olarak gözüküyor, internetin yalancısı. O gün paylaşacağım yani o gün herkes açık olacak arkadaşlar. Ve o gün ne kadar sabırsızlıkla bekleyeceğim. O günada bu maçtan bir işim çıkmaz ve beraber izleyebiliriz. Umarım. Bay bay arkadaşlar. Güle güle arkadaşlar. Siz beni izleteceğim. Bu çok hırçın kalan. Bay bay. Anımsınız Nice mutlu günler. Ramazanınız çok çok iyi geçsin inşallah. Amazım anneler gününe kadar korona bitmiş olur. Covid-19 diye bir şey kalmamış olur. Ve benim doğum günümde 16 Temmuz. Ve 16 Temmuz'a kadar da umarım dışarıda bir yerlerde kutlayabiliriz. Dışarı çıkabiliriz. Umarım evin içinde kapanmayız. Allah'a emanet olun. Bay bay kucucuklar.